Survivor 2018-20 Haziran Çarşamba günü sembol oyunu finalini kim kazanır analizine geçmeden önce, 18 Haziran Pazartesi günü, neler yaşandı hatırlayalım. Dokunulmazlıkları kazanan Adem ve Nagihan çok rahattı. Eleme potasına çıkan 3 isim belli oldu. İlk isim Tuğur abi oldu. İkinci isim Sema olurken, üçüncü isim Murat oldu. Tuğur abinin sakatlığı kritik. Damla daha ağla sakat. Acun da açıklama yaptı. Doktor Damla'nın yaşayabileceğini söyledi. Artık damlayı oyunlarda göreceğiz. Tuğrabi son durumu. Doktorların toplantısıyla belli olacak. Elenmesi büyük ihtimal gibi görünüyor. Umarım elenmez. Adaya veda eden kişi belli oldu ve adaya Sema veda etti. Hoşçakal Sema. 20 Haziran Çarşamba günü analizene geçmeden önce, 19 Haziran Salı sembol oyununu, yarı finali oynanacak. Fragmanda gördüğümüz üzere, Adem'in morali çok bozuk. Sema'nın elenmesi, Adem'i hırslandıracak mı? Anıl sürpriz yapmaya devam ediyor. Damla ve Nagihan çekişmesi merakla bekleniyor. Hakan ve Murat arasında gerilim de yaşanıyor. Hakan Murat'a yalan söylediğini, Murat'a güvenmediğini söylüyor. Peki merakla beklenen, 20 Haziran Çarşamba günü, sembol finalini kazanan kim olacak? Kadınlarda Damla'nın dönmesi büyük sürpriz oldu. Fakat sakatlıktan gerçek anlamda kurtuldu mu bilinmiyor. Ayrıca tekrardan sakatlanma ihtimali var. Nagihan'ın durumu ise harika. En son sembol oyununu kazanan isim kadınlarda Nagihan olmuştu. Büyük ihtimalle bu oyunu da Nagihan kazanabilir. Ama damlayı da küçümsememek lazım. Erkeklerde ise Anıl favori çünkü en son oynanan sembol oyununu Anıl kazanmıştı. Fakat ademinde kazandığı sembol oyunları var. Fakat himicem ve haklı